Sevgili dostlar, merhabalar. Şimdi üçgende alanın ikinci bölümüne geçtim dostlarım. Ee, en son 13. soruda kalmışız. Hadi vira bismillah diyelim, başlayalım. Şimdi bu sorumuzda diyor ki, bir tane kocaman şöyle eşkenar üçgenle, iki tane küçük eşkenar üçgen var. Şu KLM eşkenar üçgenlerin ağırlık merkeziymiş. Ve şu alttaki büyük eşkenar üçgeni, bir kenarını 12 3 vermiş bize dostlarım. Şöyle gösterelim şimdi bu adam burası 12 köküçse her biri 6 köküç 6 köküç olacak şuraya 6 köküç 6 köküç burası diye yazalım sonra şu L ağırlık merkezi ise şuradan kenar ortayımızı geçirelim 3 köküç 3 köküç olsun burası şurası 60 dereceydi burası 30 oldu dostlarım ve 30'sa burası 30'un karşısı 6 köküç şey 3 köküç, pardon 60'ın karşısı köküç katı 9 olacak şuraya 3 kaldı buraya da 6 kaldı arkadaşlar şimdi şurası 60 ise ee, başka neler biliyoruz bir de burada ona da bakalım şimdi şurası da 30 derece bunu biliyoruz şurası 60 derece şu arası da 60 derece bunu da söyleyelim sonra ee, başka neler görüyorum KLMN'in de alanını soruyormuş bize tamamdır devam edelim şimdi neler yapacağız görelim şimdi şurası 90 ee, şurası paraleldir diyebilir miyiz yok paralellik paralellik yok burada şu adam şu adama paralel arkadaşlarım ama varmış şurası 60 dereceymiş o halde şurası da 30 derece geldi diyelim bakın burada bir Gerçi küçük oldu ama 120 30 30 üçgeni çıktı ve 120'nin karşısı 6. O halde şurası 2 kök 3. Aynı şekilde işlemleri burada da yaparsam burası da 4 kök 3 olduğunu görürüm. Toplam 4 kök 3. Tabi bu da bir eşkenar üçgen olduğu için 4 kök 3 4 kök 3 gelecek burası da. Şurası şimdi ağırlık merkezi olduğu için 1'e 2 oranı yapması lazım buraya 2 kök 3 kaldı. Bakın pembe üçgeninde bir kenarı 6 köküç bulundu. O halde alanı a kare köküç bölü 4'ten bulabiliriz. Yani 36 çarpı 3 çarpı köküç bölü 4. 4'ler gitsin şurada 9 kalsın. 27 köküç çıktı bizim Zamazingo'nun alanı. Evet 13. soru böyle çözülüyormuş. Hemen şurayı bir hareketlendirelim. 14'e geçelim arkadaşlar. Erdi 14 burada. Evet diyor ki karton DE boyunca katlandığında C ile B çakışıyormuş. Demek ki CE EB'nin üstüne geliyormuş kardeşim. O halde burasına da 5 yazalım. Başka 4 5 AB dikmiş ABC üçgeni şeklindeki kartonun bu kartonun alanı nedir diye soruyor. E, çok basit oldu dostlar. Bu bakın burası orta taban geldi gördüğünüz üzere. Burası dik çıktı. Burası kesinlikle 8 geldi ve dik üçgenin alanı 8 çarpı 10 bölü 2'den 40'ı paketledik dostlarım. Evet geldik bir sonrakine. BC'ye paralel bir şekilde DE boyunca katlanmış. Tamam. Şimdi önce şunu bir yazalım. AD'ye 5K yazalım. BD'ye 3K diyelim. O halde bu ikiz kenar mı? Hayır. Herhangi bir ikiz kenarlık yok ama şunu biliyoruz. Buradaki oranda 5'e 3 oranıdır diyebiliriz. Katlama sonucunda üst üste gelen bölgenin alanı B, E, C, D. Dörtgeninin alanına oranı nedir diye soruyor. En sonunda gösteririm nereler üst üste geliyor. Şimdi benim sizden öğrenmenizi istediğim bilgi şurası arkadaşlarım. Bu sorunun en önemli kısmı bu. Şimdi bir üçgene paralel kenarına paralel olan bir doğru boyunca katlıyorsanız bu üçgeni Şöyle aşağıya bir yere geldi. Senden şunu istiyorum. Buradaki üçgenin hemen bunların ikiz kenar üçgen olduklarını söylemeni istiyorum. Bak bir kereye mahsus ispatlıyorum bunu. Şimdi kat çizgisi açı ortaydı. Buraya açı ortayı yazdım. Şimdi yöndeşlikten şununla bu açı aynı yöne baktıklarından eşit. Şuradaki z harfinden bu eşit geldi. Şununla da şu eşit geldi. Bakın burası ikizkenar kenar çıktı. Aynı muhabbetleri bu tarafta da yapabilirsiniz dostlarım. Bunun da ikizkenar kenar çıktığını görürsünüz. Yani şimdi bizim sorumuzda hani şuraya 3K demiştik ya artık burası da 3K. Şuraya 3M demiştik ya artık burası da 3M. Şimdi bu adam katlanmadan önce şurası 5K idi. Katlandı buraya geldi burası da 5K. O zaman burası da oldu 2K. Bu tarafta 2M oldu dostlarım. Şimdi gelin şu benzerlik alan arasındaki ilişkiyi yapalım. Bakın şu yeşil üçgende şu Tales amcayı görün arkadaşlarım şurada. Benzerlik oranı 2 bölü 5. Bu benzerlik oranı. Peki alanların oranı ne olacaktı? Bunun karesi 4 bölü 25. Yani ben şuraya 4a dersem. Bunun tamamı, bu üçgenin tamamı 25A'ymış. O zaman şuraya 21A kaldı diyelim. Hemen bunu da yapıştıralım. Şimdi bu üçgeni gelip şuraya da koyalım kardeşlerim. Bu üçgen burada toplam şurası 25A'ymış. Yani 21 ile 4A'nın toplamı 25A dedik buraya. Şimdi burada da bir benzerlik yapayım. 5 bölü 8'dir benzerlik oranları. Dolayısıyla Alanların oranı ne çıkar bu durumda? Karesi 25 bölü 64. Yani küçük 25 ise zaten 25a dedik. Büyük olanın tamamı 64 aymış arkadaşlarım. E 25'i buradaysa 64'ten de 25'i çıkartalım hemen. 14'ten 5 çıktı 9. 5'ten 2 çıktı. 39 aymış burası. Tamam. Şimdi diyor ki üst üste gelen. Çift katlı bölge işte tam şurası arkadaşlar şu 21a yazdığım yer var ya Burası 2 kat olan yerdir ki buranın toplamı 21 aymış arkadaşlarım 21a diyor ki bunun diyor neye oranıydı Şuradaki B, C, e de yani bizim şurada bulduğumuz 39'a oranı nedir diye bir soru sormuş 3'e böldük 7. 3'e böldük 13. 7/13'tür sorunun cevabı dedik dostlarım. Paketledik geçti. Geldik buna. Logo tasarımcısı alt dik kenar uzunlukları 12 ve 16 olan birim dik üçgen çizdikten sonra eşit alanlı 4 parçaya ayırmış. Şimdi bunların her biri eşitse şu kenar uzunlukları demek ki eşitmiş ki bu üçgenlerin alanları da eşit olsun diyeceksin dostlarım. Daha sonra D, e, F noktalarından AB ve AC kısa kenar en kısa uzunlukları kırmızı renkli kalem ile çizdikten sonra tasarımını tamamlıyor demiş dostlar. He, onu biz de kırmızı kalemle çizelim o zaman. Şimdi ne yapmış bu sıpa? D'den AB'ye bir diklik çizmiş. E'den AB'ye çizmiş. F'den de AB'ye çizmiş. Sonra bunun aynısını bu tarafta da yapmış. Buradan buraya bir diklik çizmiş. Buradan bir diklik buraya. Buradan da bir diklik. En kısa yol dediği için diklikleri çizdi arkadaşlarım. Bu şekilde tasarımını tamamladı. Buna göre diyor Alp'in çizdiği kırmızı çizgilerin uzunlukları toplamı acep nedir diye de bir soru sormuş bize. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle bu dik üçgenin alanını bir bulalım. 12 çarpı 16 bölü 2'dir. 896 geldi. 4 parçaya böldüğüne göre hemen ben de 4'e böleyim. 4 24 geldi. Her bir parçanın alanı 24. Şimdi şunlardan kırmızı çizgilerin bazılarını bir sileyim arkadaşlar. Ben de bir daha çizeceğiz gerekirse. Şimdi dostlar şuradaki bu üçgenin alanı 24 geldi. 24 burası. Peki buna ben haş desem yüksekliğini h çarpı 12 bölü 2 değil midir 24 olan? Bu durumda h'ı biz 4 bulmadık mı dostlarım? Bakın buradaki dikliği 4 bulduk. Tamam. Hadi gelin bunun da çizilen şu kırmızı dikliğini hemen yeri gelmişken bulalım. E bunun da alanı 24'te hocam. Hepsi 24 çünkü. O zaman h çarpı 16 bölü 2 eşittir 24. 8 bunun da h'ı 3 geldi. Peki bu 3 ise şuradan çizdiğim diklik Orta tabanı değil mi arkadaşlarım bunun? 6 olmayacak mı burası? Peki buradan çizdiğim diklik 1'e 3 oranından 9 olmayacak mı dostlar? Bakın bunların toplamı 9. 9 da buradan geliyor. 18, 16'ya çizilen dikliklerin toplamı. Şimdi diğerlerini bulalım. Bunu 4 bulmuştuk. E şuradan çizdiğim kesinlikle 8. Buradan çizdiğim kesinlikle 12. 8, 12, 20, 24 de bunların toplamını bulduk. Hadi toplayalım. 32, 42 çıktı. Bütün kırmızı çizgilerin toplamı. Evet, geldik. 17. sorumuza aydı bakalım. Evet, ne diyor burada? Yine bir katlama sorusu. AD, DB'nin iki katıdır. Bakın, az önce ne dedik arkadaşlarım? Paralel çizgimi bu. Evet. DE paralel BC demiş katlandığı için artık ne diyeceksiniz siz? Şurası buraya kesin eşit, burası buraya kesin eşit diyeceksiniz. Buraya k yazmışım, artık burası da k. Buraya m dediysem artık burası da m. Şimdi bu katlanmadan önce tamamı 2k'ymiş ya şurası. Katlandı DA üssü oldu. Bu da 2k olacak. Yani şurası da k, burası da m geldi kardeşlerim. Peki kesiliyor. Üstteki kesilmiş, atılmış. S1 bölü S2 oranı nedir diye de bir soru soruyor bize. Hadi gelin başlayalım. Önce şuradaki mor üçgende. Bakın benzerlik oranları 1'e 2. Alanların oranı 1'e 4 olacak. A dersem burası 3A gelecek kardeşim. Bunu bir söyleyelim. 1'e 3 oranını buradan bir yazalım. Şimdi biz bu 1'e 3'ü şuradan katladığımızda 4A'ya dostlarım. Bak şurası tam o kalenin olduğu yer olsun. Kale açılınca buraya gelsin. Burayı da k k diye ikiye bölmüş bu kale ve biz buraya a dedik. Burası 3a çıktı. Şimdi bir de büyük benzerliği yapalım. 1'e 3'tür büyük üçgenlerin benzerlik oranı 1/3. O zaman alanların oranı 1/9. Yani a ise tamamı 9a olacak. 4'ü burada Buraya da 5A kaldı kardeşim. Şimdi bizden ne istiyordu? S1 S2. S1 şu senin 3A dediğin yer. Şurası S1'miş arkadaşım. S2 de burasıymış. O zaman S1 bölü S2 3A bölü 5A'dan 3 bölü 5 paketledik gitti. Evet geldik bir sıradaki soruya. Bakalım bu ne diyor? Aşağıda ABC üçgeni biçimindeki dantel. KLM'ne dörtgen içinde televizyon verilmiştir. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. Şimdi ağırlık merkezinden paralel bir doğru geçince bu yanları 1'e 2 oranında bölecek demiştik. Hemen bir benzerlik çakalım. 2 bölü 3. Benzerlik oranları 2 bölü 3. Karesini aldım. 4 bölü 9. Demek ki bu 4A. Burası tamamı 9A olacak 5A. Bak televizyonu böyle asarsan 4A burası danteli böyle asarsak 5A'da burası oluyormuş. Televizyonun birinci durumdaki görünen yüzü. Televizyonun görünen yüzü şurasıdır değil mi arkadaşlarım? Bu birinci durumda. Biz şimdi televizyonun tamamına X desek burada görünen yer X eksi 4A oldu değil mi? Şu dantel dışındaki her yeri görüyorum. Peki yine televizyona X dediğimde görünen yer şurası yani 5A dışındaki her yeri görürsünüz dostlarım. O zaman x eksi 5A'yı görüyorum. Ve diyor ki birinci durumdaki görünen yüzeyin alanı, ikinci durumdaki görünen yüzeyin yani şunun 10 fazlasıymış dostlar bu adam. Bakın burada x'lere bay bay dedik. Eksi 5A'yı bu tarafa atalım. 5A eksi 4A'dan A kaldı. Burada da bir tek 10 kaldı. A'yı 10 bulduk. Buna göre Dantel'in görünen yüzünü yani 9 'ayı soruyor bize değil mi Dantelin bir ön yüzü yani 9a 90 oldu dostlarım Evet şekildeki AB çubuğu sabit a noktası etrafında saat yönünde her 15 derece döndürülme sonunda boyu 2 santim artıyormuş arkadaşlarım a noktası etrafında saat yönünde her 15 derece döndürüldüğünde boyu iki birim artıyor yani burada x dersek bunun boyuna bir 15 derece döndürdüm x artı 2. Bir 15 derece daha döndürdüm x artı 4 diye gidiyor. Eğer saatin tersi yönünde döndürürseniz de her 30 derece döndürme sonunda ise boyu bir birim azalıyormuş tamam. Bu çubuk A noktası etrafında saatin tersi yönde saatin tersi yönde dönünce 30 derecede bir muhabbetimiz oluyordu değil mi? 90 derece döndürülürse diyor dostlarım. Şimdi saatin tersi yön demek şöyle yukarıya doğru döndüreceğiz. Şimdi şöyleydi başlangıçta şurada gösterelim. Şöyle bir çubuğumuz vardı değil mi bizim A B çubuğu bu. B burası. Şimdi A burası. Saatin tersi yönde bu tarafa doğru bir 30 derece döndürürseniz eğer ki diyor. Şöyle bir 30 döndürelim. Şimdi boyu x'ti ya bunun arkadaşlarım. 30 derece döndürünce boyu bir birim azalıyormuş. Ha, şuraya geldi boyu burası yok. 30 derece döndürdüm x eksi 1 oldu. Sonra bir 30 derece daha döndürdüm x eksi 2 oldu. Bir 30 derece daha döndürünce tam 90 derece dönmüş oldu. x eksi 3 oldu arkadaşlarım. Şimdi burada bak 90 derece döndürdüm saatin tersi yönde. Şu anda bu konumda yani şurada hatta onu burada da gösterelim. Şuraya geldi ve x eksi 3 oldu boyu. Şu anda böyle 90 derece döndü bu tarafa. Eğer ki diyor saat ile 3 birim olan 90 derece döndürdük. Döndürünce boyu 3 birim oluyormuş bu arada. He, burada da 3 birim olmuş. Şimdi A B 1 olmuş hatta. O zaman X eksi 3 3'tür. X'i 6 bulduk. Yani başlangıçtaki boyunu bulduk 6. Buradaki boyu da 3. Sonra diyor saat yönünde 45 derece döndür. Şimdi saat yönü de bu taraf. 45 derece döndüreceğim bu tarafa doğru. Neydi buradaki olayda? Her 15 derecede 2 birim artıyordu boyu. Şimdi bunu da mavi ile yapalım hatta. Şimdi bir 15 derece döndürdük. Boyu 2 arttı. X artı 2. 6'yı da hatta değil mi? 8 oldu. Bir 15 derece daha döndürdük. 8'di 10 oldu. Bir 15 derece daha döndürünce 45'i tamamladım zaten. Şu anda 45 derece döndürdüm bunu. Ve boyu 12 oldu arkadaşlarım. Burası da B2. Boyu da 12 oldu. Yani şöyle bir şey oldu. Şuraya geldi. B2 oldu. Boyu da 12 oldu. Şurası da 45 derece döndü. Buna göre A B1 B2 Bu üçgenin alanı nedir diye bir soru soruyor bize. Şu aradaki açıyı 135 görüyorsunuz. Birkaç farklı yolla çözebiliriz. Sinüsle çözelim arkadaşlarım. 1 bölü 2 çarpı 3 bir kenarı 12 bir kenarı 135 de aralarındaki açı. Sinüs 135 yazacağım. Kök 2 bölü 2 diyeceğim yani. 2 kere 2 4'tür bunu sadeleştirdik 3 3 kere 3 9 yanına da kök 2'yi çaktım Edirneymiş sorumuzun cevabı dedim geldik buna ikizkenar üçgende ı açıortayların kesim noktasıdır Peki ee, A, b A, c üçgeninde bu ikizkenar mıydı Evet ikizkenar üçgenmiş şimdi şuraya x dediğim takdirde İkiz kenarsa burası x artı 4. Buranın da x artı 2 olması lazım dostum. Şimdi burasına x dedik. Burası x artı 2. Bir de şurada alan ilişkisi vermiş. A, D, 4 diyeceksiniz diyor. ade Burası 4A. Buraya da 3A yazacaksınız. Diyor ki alanların oranı tabanlarla doğru orantılıydı. O zaman 4K, 3K'da buraya e bu da açıortayların ortayların kesim noktası olduğu için şu adam kesinlikle açıortaydır ortaydır diyelim hemen. Peki mademki açı ortay bir de teoremini yapalım. Kolların oranı x artı 2'ye x. Sol kol bölü sağ kol. Sol ayak bölü sağ ayak da yapıyorum hemen. 4 bölü 3. Buradan 4x eşittir. 3x artı 6. x eşittir 6 geliyor. Neyi soruyormuş bana? X6 ise burası 8'dir. Burası 6'dır. Bana da bu ikisinin toplamını soruyor. 14'ü paketledim dostlarım. 21. soru. ABC üçgeninde BC kenarı üzerinde herhangi bir D noktası işaretleniyor. A noktası D noktası ile birleştirilip. Şimdi bunu bir çizmeye çalışalım arkadaşlarım. Bir ABC üçgeni çizelim şöyle. burası C, burası A, burası B. Sonra bir D noktası çizin diyor. D ile de birleştirelim. A, çizdik. A, ADC, Soldaki ve sağdaki üçgenler elde ediliyor. G1 diyor. Bunun ağırlık merkezidir. G2 de bunun ağırlık merkezi dostlarım. Tamam bunu da çizdik. Ee, A, B, G1, D, G2'ye oranı. Şuradaki üçgenin alanının tüm şeklin alanına oranını soruyor. Hemen başlıyorum. Bir kere 1'e 2 oranından şuraya K, şuraya da 2K'yı yapıştırdım dostlarım. Sonra şunu yapacağız. Şuraya A alanı dersek ve biz şurayı birleştirdiğimizde 1K'ya A düştüyse 2K'ya 2A düşer dedim. Ve şu kuralı hatırlayalım dostlarım. Üçgenin ağırlık merkezinden üç köşeye de şu kenar ortay parçalarını çizersek alan üç eşit parçaya ayrılıyordu. Ben burayı da çizdiğimde burası 3a ya, bu da 3a, bu da 3a oldu. Şimdi aynı muhabbeti burada yapıyorum. Bak buraya B diyorum, şurayı çizdim, burası 2B. O halde şurayı da çizersem bu da 3B. Bu da 3B oldu. Peki şimdi bizim ABC üçgenimiz toplamda ne oldu kardeşlerim? 9A artı 9B. Peki bu G1, G2, D üçgeni ne oldu? A artı B. Bunlar sadeleşti. Cevap 9'muş dedik. Evet geldik şu soruya. Şekilde özdeş üç tane dikdörtgen biçimindeki mıknatısın üstten görünümü resmedilmiştir. Dikdörtgenlerin boyu altı eni dörttür bunu gördük. Bu mıknatıslar üstünde veya altında demir parçacıkları olan birbirine paralel D1 ve D2 duvarlarının arasına aşağıdaki gibi konumlandırılmıştır. Mıknatıslar arası mesafe 2 santim ve duvarlar arası mesafe 10 santimdir. Tamam. Mıknatıslar serbest bırakıldığında aşağıdaki gibi duvara yapışmaktadır. Şimdi burada herhalde resim tam çıkmamış arkadaşlarım. Ben onu bir daha bir şurada çizeyim. Şimdi bir şuraya yapışmış mıknatısın biri. Şöyle E'si buraya kadar gelmiş. Şöyle bir şey olmuş dostlarım. Biri burada. Diğerini görüyoruz zaten. Q, P, M, N burada. Diğeri de E, F, K, L Şunu şöyle biraz daha düzgün çizeyim. E'se oradaysa. F burada. K burada. L burada. Direkt yukarıya yapışmış bu. Görüyorsunuz. Şu direkt aşağıya yapışmış. Bu direkt yukarıya yapışmış. Galiba bu da direkt aşağıya yapışmış. Evet. Bakın A'yı görüyorum orada. A burada. Ee, şöyle bir şey olmuş bu da. A. Şöyle bir şekil olmuş herhalde. Evet. A, B, C ve D de burada arkadaşlar. Serbest bırakıldığında aşağıdaki gibi duvarlara yapışmış. Şimdi bunların bir kere şu ikisinin arasındaki mesafe 2 idi. Burası da 2. Ve şuranın da 10 olduğunu birinin yüksekliğinin 6 birininkinin de genişliğinin eninin 4 olduğunu biliyoruz. Bunları da bir söyleyelim. Şurası da 6. Peki buna göre en sol şekilde gösterilen DMK üçgeninin alanı nedir diye soruyor. Bakın neler yapacağım şimdi dostlarım. Hemen şu geldi ilk aklıma. Şuradan üçgenin şöyle köşelerinden geçen şu dörtgeni çiziyorum dostlarım. Ve bu dörtgenin alanından şu kırmızıya boyacağım üçgenleri tek tek çıkarttığımda ortadaki beyaz üçgeni bulacağım diyeceğim dostlarım. Evet hedefim bu. Şimdi bunun burası 4 çünkü tamamı 10'du. Şurası 4 şunu çizelim 2 şunu çizelim 4 şunu çizelim 2 ne oldu 8 10 12 oldu burası da. Demek ki bu dikdörtgenin alanı 10 çarpı 12 yani 120. Şimdi ben bu 120'den şuradaki üçgeni çıkartmayla başlayayım şurasını. Şurayı çıkartıyorum Şimdi bunun bu dik kenarı 10 Şuraya kadar Şurayı bulalım arkadaşlarım Şimdi orası da 4 buradan geldi Şurası da 6 mıydı? Evet şurası 6 olduğu için Burası da 6 Demek ki buraya da 2 kaldı dostlarım 2 çarpı 10 Şurası tamamı 10 çünkü 2 çarpı 10 bölü 2 Yani 10 Sonra şu üçgenin alanını bulalım 10 çarpı 4 bölü 2'den 20 sonra bu üçgen 6 çarpı 12 72 yaptı bölü 2'den 32 yani 32 52 62'yi çıkartacağız dostlarım 58 kalacak sorumuzun cevabı diyeceğim ama bir yerde bir hata mı yaptık 58 yok çünkü şıklarda ee, yanlış mı çıkarttım 62 çıkınca 120'den Yo doğru Üçgenleri bir daha bulayım. Şurası 4, burası 6, 10 yaptı. 4 çarpı 10, 40, bölü 2'den 20. 2, burası 10. 2 çarpı 10, 20, bölü 2'den 10. Burası 6, burası da 12 dedik. 6 çarpı 12, 72. 72 bölü 2, 36. Tabii ki 32 değil, 36. Şimdi 30, 66 çıkacak. 54 kalacak dostlarım. Evet hata bizdeymiş. Cevap Ceyhan'mış. İyi ki de şıklarda yok 52. Yoksa hemen zıplayacağız bulduk diye. Ön yüzü mavi, arka yüzü turuncu boyu olan <gülüyor> kağıt AD doğrusu boyunca kesildi. Elde edilen ADC üçgeni ABD üçgeninin üstüne AB kenarıyla AC çakışacak biçimde yapıştırıldı. Demek ki bu AB ile AC başlangıçta birbirine eşitmiş ki üst üste getirip rahat bir şekilde yapıştırmışım ben dostlarım. Bakın şuradaydı ilk başta kesilmeden önce üçgen buradaydı D C. Demek ki şu A C ile A yapıştırdım ve içten yapıştırdım. Bakın dışarıdan değil yani içinden yapıştırmışız D buraya gelmiş şurası 4'müş burası 15'miş bak ikizkenarmış bu kardeşim Demek ki şurasıyla da şurası birbirine eşit. Hemen bir diklik indirelim. Tabanı 5, 5 bölsün. Burası 9. Demek ki bu 12 ki. 9, 12, 15 üçgeni olsun. Neyi soruyor bize? Mavi boyalı. Şekil 2'deki mavi boyalı alan. Yükseklik 12. Tabanda 10. 12 çarpı 10. Bölü 2'den 60 gelir sorunun cevabı. Evet geldik 24 numaraya. Ön yüzü sarı, arka yüzü ışıklı. abiz üçgeni kağıdı var. 8 var, 10 var, BC 8 10 D elemanıdır açı olmak üzere BD doğrusu boyunca katlanınca ok yönünde A noktası A nokta A ile katlanmış. Şimdi şurası 11'inmiş. Şimdi bu AD katlanıp buraya geldi. Kat çizgisi açıortaydır diyorduk ve AB katlanıp buraya geldi. Demek ki bu ikizkenar. Burası 90 derece. Şuraya K yazalım. Buraya K diyelim. Şu DC 8'di. Buraya 8 eksi K kalsın. 8 ise burası. 10 sa burası. 6 8 10'dan 6 yazalım buraya. Katlama sonucunda oluşan sarı boyalı A üstü BC üçgeninin alanı 15'miş. Aha burası 15. A AD kaçtır? A K'yı soruyor. Şimdi ben bu 15'in tabanını 8 eksi K seçtim. Buna inen yükseklik B'den inmiş. Aha bu. 6. Bölü 2 eşittir 10 olacak dostlarım. Şunları sadeleştirdim. 3 kaldı. 3'e böldüm. 10 bölü 3 eşittir. 8 eksi K. K'yı buraya alalım. 10 bölü 3'ü buraya alalım. 8 eksi 10 bölü 3. Oradan da 24. 10 çıktı. 14 bölü 3 geldi arkadaşlarım. Yani 14 bölü 3 He, dur. Burada bir sıkıntı çıktı şimdi. Ne oldu? Ha, alan 10 değil ya. 15'miş alan. Pardon arkadaşlarım. 15. Hata bende. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 3. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 5 olsun. Tamam. 8-k 5'e eşit. Demek ki k eşittir. 3 gelecek. Evet. Şimdi oldu işte. Evet, kafa biraz dalgın galiba ya da ben bir şey bilmiyorum. Yanlış yanlış işlemler yapıp duruyorum. Web tasarım, ablem tasarlamak istiyor. Bakın bu 15, 75, 90 üçgeni. Bunun özelliği neydi? Hipotenüse indirdiğin yükseklik hipotenüsün dörtte biriydi. Demek ki burası 5. Ve sen bu üçgenin alanını 5 çarpı 20 bölü 2 diyerek 50 olarak bulduk. Ablemi tasarlamış. 4 tane özdeşmiş bunlar. O zaman her birinin alanı 50. 4 x 50'den de 200'ü paketledim tüm şeklin alanını. Geldik buna. Bir yer 8'miş. DC 8. Tamam şuranın tamamı 8. DB üstsü ise ymiş Şurası 2 ise burası da 6. Şimdi şuna A diyelim. Bu da A. Şurası kat çizgisi 90 derece. Ee, ABC üçgeninin alanı A. B, C. Şunu da geriye açalım arkadaşlarım şöyle. Şu ikiz kenardır diyelim. Şurası da 2'dir diyelim. kaç çizgisi açı ortaydı A diyelim buraya. Şuraya bir B yazalım. A ile B'nin toplamı şu açıya eşittir. A artı B diyelim. Burası da A artı B oldu diyelim. Şimdi bak şu beyaz üçgene bakın. A var. A artı B var. Demek ki 2 A ile B'nin toplamı 90 olacak. E şuraya bak. Burası da 2 A ile B'nin toplamı değil mi kardeşim? O halde burası da 90 derece. Ve bak sen diklikten diklik indirmiş oldun böylelikle. h diyelim buna. Öklit yapıyorum. h kare eşittir 2 çarpı 8. 16 h eşittir 4. Şimdi burası 4 ise da 10 ise Alanın 4 çarpı 10 bölü 2'den 20'yi paketledim kardeşim. Evet geldik 27'ye. Yukarıdaki şekilde şimdi AB ile BC'nin toplamını 15 vermiş. Şu ikisinin toplamını. Alan ABC'yi de 6 vermiş. Buranın alanı da 6. Birer santim uzaltıldığında BDE üçgeni elde ediliyor. Oluşan BDE üçgeninin alanı nedir diye soruyor bize şimdi şuna x diyelim şuna y dostlar x çarpı y bölü 2 6 ymış. alanı vermiş demek ki x çarpı y 12 sonra x ile y'nin toplamını da biz 15 diyebiliyoruz bu da dursun elimizde Şimdi buradan bir değer vererek çözebilir miyim diye düşünüyorum. Mesela 3 ile 4 olur mu acaba diye düşündüm. 3 ile 4'ün çarpımı 12 ama toplamları 15 değil. Hani şu anda e, AB ile BC'nin toplamı demişti değil mi? Evet. Yani buradan yine istesek buluruz bir şeyler ama şu anda dursun. Bize de diyor ki yeni üçgenin alanı nedir? Peki yeni üçgenin kenarları X artı 1 ile Y artı 1 oldu. Şimdi hemen yazalım x artı 1 çarpı y artı 1 bölü 2'yi istiyor bizden. Acaba nedir diye. Peki şunları da bir içine dağıtsak, çarpsak şöyle neler geliyor bir bakalım. Şuraya yazıyorum. x ile y'yi çarptım x'ye. x ile 1'i çarptım x. 1 ile y'yi çarptım y. 1 bir ile 1'i çarptım 1. Bölü 2. Bak biz zaten x çarpı y'yi 12. x artı Artı y'yi 15, bir de bir var bölü iki. Buradan 27, 28 bölü iki'den 14 geldi sorunun cevabı. Evet, 28 numaradayız. Bir kısmı masa üzerinde, bir kısmı de boyunca kırılmış ikiz kenar dik üçgenmiş bu dostlar. Şöyle bir ikiz kenar dik üçgeniniz var masa örtüsü şeklinde. Şurası dik ve şöyle bir yerden. Masanın üstünde kıvrılmış. Burası 4. Burası da 2'ymiş. Bunlar da 45-45 derece Peki. ABAC'ye eşit, orası dik 2, 4 alan ADE 24. Aha, şuranın alanını da 24 vermiş. Şuranın alanını yani. Şimdi hemen buraya x diyelim. Şurası x artı 2 olacak. Çünkü bu bir ikiz kenardı. İkisi de x artı 4 olmalı. Şimdi o zaman üstteki dik üçgenin alanı x çarpı x artı 2 bölü 2 değil midir 24 olan? Peki burada da düzenleme yapalım. x çarpı x artı 2 eşittir 48. 6 ile 8 olur değil mi dostlarım bunlar? 6 ile 8'in çarpımı 48'dir. Demek ki bu 6 bu da 8. Peki bir kenar 10 geldi. 10. Tüm üçgenin alanı 10 çarpı 10 100 bölü 2'den 50 olacak hepsi. O zaman buraya da 26 kaldı mı arkadaşlarım 50 olması için? Bana da zaten o bölgenin alanını soruyormuş 26 dedim. Evet 29. sorudayız. Ön yüzü mavi, arka yüzü sarı olan bir A5 karton bu karton A köşesinden DE boyunca katlandığında şekil 2'deki görünüm elde edilmiştir. Tamam. DE boyunca katladık. Şimdi biz bunu katlanmadan önceki haline bir geri açalım bakalım şöyle. Şöyle bir uzatalım bunu. Şimdi biliyoruz ki şuradan bir diklik indirirsek Artık burayla burası kesin eşit çünkü katlanmış şekil, değil mi? Burası katlanıp buraya gelmiş, kesin eşit olacaklar bunlar. DE paralel BC, AH üssü dikdir. AH üssü, gördüm orayı. Şurası 10muş, bunu da gördük. AC AE'nin 4 katıymış, demek ki ben buna k dersem, AC 4k, buraya da 3k kaldı. O zaman Şuradaki yüksekliğe şuna haş dediğimde tabii ki burası da haş. Bunun aşağısındaki yükseklik şu paralel doğrunun altında kalan 3 haş olacak. Çünkü bire 3 oranı var. Burada da haşa 3 haş olmalı. Demek ki şurası 2 haş. 2 haş 6. O zaman bunların her biri 3 oldu. Bize de abc üçgeninin alanını soruyormuş. He, bak tam tüm yüksekliği bulduk değil mi biz şimdi? Burası 2 aş yani 6, 3 daha 9, 3 daha 12. 12 çarpı 10, bölü 2'den 60'ı paketledim dostlarım. Evet şu sorudayız. Bir katlama sorusu katlamış, buraya getirmiş. Katlandığı alan D, B üssü C. Şurası 4'müş. Peki burası 2'ye düşen 4 ise 6'ya düşen 3 katı olacak 12. Peki ben bu adamı tutup da geriye tekrar açsam katlandıktan sonra 12 ise burası da 12 olmayacak mı kardeşim? Ve bana da tüm şeklin alanını soruyor hepsinin. 12 12 24 4 daha 28 Evet bakın yine paralel doğru boyunca katlamış. Sen artık bunun buna bunun da buna eşit olduğunu biliyorsun kardeşim. Şimdi başka ne diyor? AD BT'nin iki katıdır. Şimdi burası K, burası 2K. Onu burada da gösterelim. Burası K, burası da K ve bu DA üssü katlanmadan önce burasıydı. Yani 2K'ydı. O zaman bu da K. Şuna M diyelim. Bu da M. Bu da M. Alan A üssü KL3. Hadi şu orta tabanı yapalım mı? Bak burası orta taban S3S olacaktı. Burası o zaman 3 katı 9. Sen bunu benzerlikten de bulabilirsin. Değil mi? 1 bölü 2 benzerlik oranı. 1 bölü 4 alanların oranı. Demek ki küçük bir aysa büyük tamamı 4 a olacak. Buraya da 3 katı kaldı dedim. Böyle de 9'u bulabilirdik. Şimdi bu kaç oldu? Toplam 12 oldu. Ben bu 12'yi katlamadan önce buraya getirsem burası da 12. Şimdi de burada benzerlik yapalım hemen. 2 bölü 3 benzerlik oranları. 2 bölü 3 ise alanların oranı bunun karesi 4 bölü 9 demek ki şurası 4a tamamı 9a buraya 5a kalacak 4a'ya 12 demişim a 3 yapar 5a'da 15 olur abc tamamını soruyor 12 ile 15'in toplamı 27'yi paketledim uzunlukları 40 ve 9 olan iki çubuk verilmiştir diyor burası 9 burası 40 Birleştirilip diğer iki ucu düz bir zemini yerleştirilip en büyük alanlı üçgen elde ediliyor diyor. Dostlar bu en büyük alanlı olabilmesi için bunun dik üçgen olması lazım. Çünkü sinüs 90 sinüsün en büyük olduğu değer 1'dir değil mi? O yüzden burayı 90 seçiyorum ki sinüs 90 1 çıksın. Çünkü bu üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı 9 çarpı 40 çarpı sinüs alfaydı normalde. Burayı maksimum 1 seçebilirsiniz. O yüzden bunu da 90 seçtim. Bu durumda AB'yi soruyor dostlar. Bu özel bir dik üçgende 9 40 41 üçgeni. Bunlardan dik üçgen testinde de bahsetmiştim. O yüzden direkt hemen 41'i yapıştırdım ya da sen Pisagor yapacaksın. istediğini yapabilirsin tabii ki. Seçim senin. Evet, nereye geldik? Sınav sorularına mı geldik? Tamamdır. Bunları çözmüyordum arkadaşlar biliyorsunuz. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.